Kötü şansın bittiği talih kuşunun kişinin başında konduğu bu dönemin her arzına ulaşmakta kolaylıklar sağlayacağını işaret eder. Rüyada beyazluk toplamak rüya sahibinin sağlıklı, uzun, mutlu ve huzurlu bir yaşama olacağını işaret eder. Kişi el elverdikçe hep çalışacak, çalışmasının meyvelerini doyasıyla eğlenerek ve harcayarak toplayacağına işaret eder.